Üçel Otogaz Mühendisliği'nden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. E, bugünkü montaj konumuz, özellikle videosunu çekmek istediğim konu, valvatronik motorlar. Subab zamanlamasını ayarlayarak e, devri emişi karışımı ayarlayan motorlar. Valvatronik motorlarda ben ısrarla e, söylememe rağmen hala emişli sistemlerin takıldığını görüyorum. Bu araçlarda manifoldlarda vakum olmadığı için, emişli sistem montajı yapılmaması gerekiyor. Fakat e, hala yapılmakta ısrar ediliyor. Bu aracımıza Prince taktık, Technomax. Aslında bu arabanın hakkı Prince Silver Line'ı. Fakat e, Euro koşullarından dolayı maalesef Silverline çok yüksek kaldığı için rakamlar. E, Prince'in Technomax modelini taktık. Fakat emişsiz çalıştırıyoruz. Çok önemli konu. elektronik motorlarda emiş olmadığı için vakum bağlantılı sistem montajı yapamazsınız yaparsanız basınç çok yüksek kalacağı için e, özellikle rölande koşullarında araç çok zengin çalışacaktır. O yüzden özellikle e, bu tip motorlarda bizim önerimiz kesinlikle emişsiz çalışabilecek bir sistem. Bu arabanımızın yol testleri yapıldı. E, OneNote 12 motora göre de montajımız yapıldı. E, müşterimiz %45 tasarrufla e, sorunsuz bir şekilde binecektir. Tekrar söylüyorum özellikle Struen, Toyota BMW'nin 2000 valvatronik motorları bu gruba giren emişsiz motorlar. Mini de kullanıyor bu motoru. Özellikle bu motorlarda benim önerim emişsiz, vakumsuz bir sistem montajı yapılması. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.